Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ocak ayı itibariyle güney ay düğümü burcunuza yerleşti ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca 7. ev ve 1. ev konularında ciddi kadersel dönüşümler yaşayacaksınız. Aynı zamanda Şubat ayında meydana gelen kova ve aslan yeni ay ve dolunaylarıyla beraber de Hayatınızda bir takım kritik süreçleri deneyimlemiş olabilirsiniz. Mart ayı nispeten daha rahat, daha şanslı bir ay olacak sizin için. Ocak ve Şubat aylarında eğer zorlandıysanız Mart ayında biraz daha rahat etmeye başlayacaksınız gibi gözüküyor. Mart ayı enerjilerine geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa Kanalıma abone olarak destek olurlarsa çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatma yaptıktan sonra Mart ayı gündemine şöyle bir göz atalım. Öncelikle 2 Mart tarihinde Balık Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayın aynı zamanda Jüpiter ile kavuşumda olduğunu görüyoruz biliyorsunuz. 2022 senesi boyunca büyük bir kısmında. Jüpiter Balık Burcu'nda yani sizin 5. evinizde etkili olacak. Bu da şans ve talih evinizde aslında geçtiğimiz yılların acısını çıkaracak etkilerin olduğunu gösteriyor. Özellikle yalnız olan akrep burçları için yeni bir aşk gündemi söz konusu olabilir. Birçoğunuzun çocuk haberi yine bu yeni ay enerjisiyle beraber aktif olabilir. Aynı zamanda risk aldığınız konularda yani maddi manevi alanlarda risk aldığınız konularda karlı çıkma ihtimalinizde söz konusu hatta birden fazla şans, birden fazla seçenek, birden fazla fırsat ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz de var. Ancak burada fırsatların çokluğu sizi yanıltmasın ee, ve burada atalet haline girerseniz, tercih yapmakta zorlanırsanız ve harekete geçmekte e, gecikirseniz bu fırsatları kaçırma ihtimaliniz de var. Ee, Jüpiter'in etkisiyle beraber bu karşınıza çıkacak şanslı etkinin e, çifter çiftler gelmesi söz konusu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. 6 Mart tarihine geldiğimizde Mars artık Oğlak burcundaki transitini tamamlayıp Kova burcuna geçecek. Mars'ın kova burcuna geçmesi tabii sizi biraz özellikle ev, yuva, aile konularında gerginleştirebilir. Bu alanda özellikle birçoğunuzun taşınma, yer değiştirme, mekan değişikliği gibi gündemleri varsa aksiyon almanızın gerekli olduğu bir süreci işaret ediyor olabilir. Bazen de aile içerisinde Huzursuzluklar da olabiliyor. Özellikle bebeğinler veya çekirdek ailenizde gerginlikler olabiliyor ee, ve konfor alanınızda bir şeyler yapmanızın gerekli olduğunu hissettirecek etkiler açık oluyorsunuz. Ancak aynı zamanda 6 Mart tarihinde Venüs de Kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla Mars ve Venüs'ün 4. evinizde birlikte hareket ediyor oluşu özellikle ailevi bir konuda yeni bir atılımda bulunacağınızı gösteriyor. Birçoğunuz için bu yeni bir ev almak, taşınmak, evle alakalı önemli bir gelişme, belki bir yatırım yapmak gibi gündemleri tetikleyebilir. Bunun yanı sıra aile büyükleriyle alakalı gündemlerle uğraşmak, aile içerisinde eğer bir huzursuzluk varsa bunu şifalandırmak ve iyileştirmek adına bir takım adımlar atmak gibi ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra tabii birçoğunuz açısından evlilik kararı, evliliği iyileştirme, evlilikteki tutkuyu artırma gibi etkilerde getirebilir gözüküyor ama yatırımlar açısından özellikle tabi 5. elinizden jüpiter geçerken şanslı etkilere maruz kalıyorsunuz ve belki de buradan elde etmiş olduğunuz kazançlarla beraber yatırım yapma ihtimaliniz de mart ayı itibariyle mümkün gibi gözüküyor 9 mart tarihinde merkür kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçecek aslında Merkür'ün balık burcu geçişi genel itibariyle çok hoşumuza giden bir etkileşim değil. Çünkü Merkür ve balık kimyası birbirleriyle ters işliyor. Biliyorsunuz Merkür ikizler ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni. Dolayısıyla yay ve balık burcundayken kendi fonksiyonunu çok rahat bir şekilde yerine getiremiyor. 18 Mart tarihinde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay önemli bir dolunay. Çünkü bu dolunay anında gökyüzünde bir uçurtma kalıbı açısı oluşuyor. Bununla beraber e, aynı zamanda Dolunay'ın Nilit ile de bir kare görünümü var. Sizin haritanızda Dolunay 11. evde etkili olacak. Bu da özellikle umutlar, hayaller, sosyal çevre, arkadaşlıklar ve kariyer gelirleri evidir. Burada demek ki e, bir yoldan başka bir yola doğru geçiş yapıyorsunuz. Özellikle burada e, dostluklar ve arkadaşlıklarla alakalı gündemler e, zihninizde fazlasıyla yer edebilir. Bunun yanı sıra e, dolunay anında Plüto ve Kuzey Ay Düğümü'nün de güzel e, destekleri, açıları olacak. Plüto 3. evinizde, Kuzey Ay Düğümü ise 7. evinizde bulunmakta. Belki ortaklaşa bir girişim, ortaklaşa bir proje veya teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni bir projeye başlamak için eski projenizi sonlandırabilirsiniz. Ancak burada Lilith'in bu dolunay kare görünüm yapıyor oluşu Burada ortaklaşa projelerdeki gelir gider dengenizle alakalı veya ortaklaşa sorumlulukla alakalı biraz daha temkinli ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Özellikle ortağın tekliflerinin veya ortağın katkısının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak onun dışında güzel bir projeye başlayabilirsiniz. Eski bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Sizi heyecanlandıran büyük bir fırsat ile karşı karşıya kalabilirsiniz gibi Gözüküyor bu dolunay enerjisiyle beraber açıkçası değerlendirmekte fayda olacaktır. Özellikle yükselen dereceniz sonlardaysa bu dolunaydan doğrudan etki alıyor olacaksınız. 20 Mart tarihinde Güneş balık burcundaki transitini tamamlayıp koç burcuna geçecek. Güneş'in koç burcu geçişiyle beraber e, özellikle iş hayatınız, günlük koşturmacalarınız ve temponuzla alakalı aktif bir dönem başlıyor olacak. Akabinde 27 Mart tarihinde Merkür de koç burcuna geçiyor. Merkür ve Güneş'in e, koç burcunda 6. evinizde ilerliyor oluşu özellikle iş hayatınızla alakalı önemli haberlerin, gündemlerin, kararların e, başladığını söylüyor. Öyle bir sürecin başladığını ifade ediyor. Bunun yanı sıra burada yeni iş görüşmeleri, yeni iş teklifleri, ekibin değişmesi, ekiple alakalı gündemler varsa patronlarınızla alakalı gündemler de ön plana çıkabilir. Belki birçoğunuz spora başlayabilirsiniz. Günlük düzenleriniz ve rutinlerinizle alakalı değişimlere gidebilirsiniz. Hayatınıza biraz daha aksiyonun ekleneceği, biraz daha aktif olacağınız bir süreç başlıyor olacak açıkçası. Ee, ve bu esnada yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Size yardımcı olacak insanlar da karşınıza çıkabilir gözüküyor. Ee, Güneş ve Merkür'ün 6. elinizden geçişiyle birlikte sevgili akrep burçları. Ayı kapatırken 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Ay düğümü arasında çok güzel bir görünüm meydana gelecek. Neptün zaten biliyorsunuz uzun zamandır balık burcunda sizin 5. evinizde. Ee, bu sene Jüpiter de 5. evinizde ve oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Ve Nisan ayı da sizin için oldukça etkileyici bir ay olacak. Kuzey Ay düğümü ise İkizler burcundan Boğa burcuna yani sizin 7. evinize geçti. Özellikle ortaklı girişimler. Partnerle yürütülen işler, herhangi bir projede işbirliği halinde olma e, durumu sizin açınızdan oldukça verimli e, bir şekilde işliyor olacak bu süreçte. E, Kuzey ay düğümünün 7. evinizde, Neptünün ise 5. evinizde birbirine güzel kontaklarda bulunması, özellikle yalnız olan akrep burçları için... Gerçekten çok kadarsel karşılaşmalar ve aşklara işaret ediyor olabilir. 5. ve 7. ev hem flirt evidir hem de ciddi ilişkiler evidir. Birden bir ilişkinin ciddileşmesi veya karşınıza tam da hayalimdeki gibi bir insan diyebileceğiniz bir profilin çıkması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra yeni projelerde, yeni fikirlerde, ortaklaşa girişimlerde bulunmak, bu tarz hayalleriniz varsa, hedefleriniz varsa, bir fikriniz varsa, bir ürününüz veya eseriniz varsa... Bunu bir kişiye sunarak, bunun teklifiyle veya bunun desteğiyle beraber ilerlemek de mümkün gibi gözüküyor. Yani işbirliğinden destek alacağınız, size heyecanlandıracak gelişmelerin yaşanacağı, hayallerinizin gerçekleştiğini hissettirecek etkileşimlere açık olacağınız bir süreçte olacaksınız. Burada tabi bazen ilüzyonlar da ön plana çıkabiliyor. Biraz gerçeklerden de kopmamak gerekli. Ancak kadersel karşılaşmalarda oldukça destekleyici olacak gibi gözüküyor Mart ayı sonu itibariyle. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opususastrology hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.